Güçlü bir medikal kadromuz, cerrahi kadromuz, yine e, bu konuda oldukça deneyimli beslenme ve diyet uzmanımız mevcut. Hocalarıma deneyimleriyle sundukları tüm katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Obeste cerrahisinde Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'ni tercih edebilirsiniz. Hocalarım o kadar detaylı ve her merakınızı gideren bir ön muayeneyi gerçekleştiriyorlar ki korkularınızı yenebilir ve sağlıklı bir şekilde büyük bir değişime Zeytinburnu Avrasya Hastanesi ve genel cerrahi ekibiyle birlikte gidebilirsiniz aynı zamanda bir sürprizimiz daha olsun bu tüp mide mide botoks mide balonu işlemlerinizde de Şubat ve Mart aylarını kapsayan avantajlı fiyatlar hazırladık sizler için mutlaka önce bize danışın diyoruz Evet hocalarından son olarak izleyenlerimize mesajlarını tek tek rica edeceğim. Evet, Hasan hocam ilk olarak sizin izleyenlere mesajınızı alabilir miyiz? Şimdi e, kilo gerçekten kansere kadar gidebilen en büyük problemlerden biri. Ana bir kaynak. E, bu tıptaki gelişmeler e, insanlığın bununla başa çıkmasını sağladı gerçekten. E, ne olacak? Hayatımızı gençlik yıllarımızdan Artık uzun yıllar boyunca e, spor ve beslenmeyi hayatımızın ilkeleri haline getirmemiz gerekiyor. Ve bunların hepsini e, yeterli seviyede aşırıya kaçmadan e, hayatımızın bir parçası olarak entegre etmek gerekiyor. Eğer böyle durumları yapamıyorsak veya e, olaylar sınırımızı aştıysa evet. profesyonel bir destek mutlaka almak gerekiyor sağlığınız için. Ee, gördüğünüz gibi biz de bir ekibiz. Ee, bu işi gerçekten üzerine e, çok iyi eğilerek ve profesyonelce yapıyoruz. Evet. Ee, birincisi cerrahide şu vardır. Ee, gereksiz hiçbir işlem hastaya yapılmamalıdır. <Gülüyor> Eğer gerekiyorsa çok iyi anlatılarak ve uygun bir şekilde yapılmalıdır. Bu da ancak bir sağlam ekiple olur. Evet. Ee, ekibimiz e, çok güzel ve yıllardır bu işi birlikte başarıyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam bugünkü katkılarınızdan dolayı. Ve akıl hocam sizin izleyenlerimize son olarak mesaj nedir alabilir miyiz? Ee, gerçekten çağımızın belalarından birisi. Sağlıklı bir yaşam istiyorsak. E, obeziteyle mücadele etmemiz lazım. Obeziteyle mücadelenin cerrahi veya endoskopik kısmında da bizler varız. Bizlere güvenebilirler. Çok teşekkür ediyoruz size de bugünkü katkılarınızdan ve genel cerrahi uzmanımız, Operatör Doktor Coşkun Görmüşsün ve izleyenlerimize mesajını rica ediyoruz. Benim e, saygıdeğer takipçilerimize e, söyleyeceğim son şey dengeli beslerin düzenli egzersiz yapın ve vücudunuza taşıyabileceğinden fazla yük yüklemeyin. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ve beslenme diyet uzmanımız, uzman diyetisyen Büşra Çengel'in mesajını alıyoruz. Evet, özellikle pandemi döneminde obezite tabii ki arttı. Burada aslında en önemli mesajımız, lütfen bunu kendi başınıza denemeyin başta diyet olarak. Profesyonel bir destek alın ameliyat veya diyet yöntemi olarak veya ameliyat olduktan sonra mutlaka diyetisyen desteği çok önemli burada. E, birlikte yol alabiliriz. Bu da en doğru şekilde bizden geçiyor tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, hocalarımın da birazdan önce de bahsettiğim gibi bu konuda tüm merak ettiklerinize yanıt bulabilir. Hocalarımızla bir ön görüşme sağlayabilir ve tüm merak ettiğiniz sorulara detaylı bir şekilde cevap bulabilirsiniz. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde evet Tüp mide, mide batoksu, mide balonu gibi birçok işlem ve bunun dışında tüm cerrahi işlemler hocalarımız tarafından deneyimli, titizlikle ve kaliteli bir şekilde Avrasya Hastanesi'nde sizlerle buluşuyor. Bu konuda güvenerek bizi Avrasya Hastanesi'ni ve genel cerrahi ekibimizi tercih edebilirsiniz diyoruz izleyenlerimize.